Bugün 20 Şubat 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay güne dengeli ve uyumlu enerjiler veriyor. İlişkilerimiz ve işbirliklerimiz gündeme gelirken kişisel beklentilerimizden daha fazla karşımızdaki kişilerin beklentilerini de önemseyebiliriz. Öğle saatlerinde ay kova burcundaki Satürn'e üçgen görünüm yapacak. Özel ilişkiler ve işbirliklerinde uzun vadeli sağlam adımlar atmak isteyebilir, uygun fırsatlarda da karşılaşabiliriz özgüvenli ve iyimser yaklaşımlar çevremizdeki kişiler tarafından da desteklenebilir karşı cinse ilişkilerde mantık ve duygular arasında dengeli bir tutum izlenebilir akşam saatlerinde terazi burcundaki ay oğlak burcunda birleşen Venüs ve Mars'a dik açı yapacak duygusal ve fiziksel olarak normalden daha hassas hissedebiliriz değişken enerjilerin artması duygusal iniş çıkışlara da neden olabilir yakınlarımızdan duygusal beklentilerimiz artarken hem İlgi, sevgi hem de kişisel konfor alanlarımızda bazı memnuniyetsizlikler hissedebiliriz. Genel sağlığımızda hassas olabilir. Kronik sindirim ve sinir sistemi sorunlarına karşı dikkatli olmalıyız. Gece saatlerini sakin geçirip dinlenmek, sanatla ilgilenmek, maneviyat ve tefekküre yönelmek doğru olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.